Aşağıdan devamlı bazı kurumlarımıza böyle biraz sert söylemlerde bulunuyorlar. Arkadaşlar devlet baki siyaset geçici. Kurumlarımız burada devlet olarak ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ama siyasi çalışmalarıla ilgili bir çalışma yaptıkları bir çalışma yok. Kimse bunu farklı bir yere çekmeye çalışmasın. Devlet kurumları siyasetin başında kim olursa onlarla birlikte hizmet etmeye devam eden insanlar. Yani burada sırf polemik yaratmak için her bakıyorum birçok siyasi partinin kurumları aleyhine birçok söylemde bulunuyor. Bu çok yanlış. Arkadaşlar buradaki tüm kurumlara, kurumlarda çalışan tüm insanlar bizlerin hepimizin hemşerileri, tanıdık ortak insanlar tanıdığımız bildiğimiz insanlar bizler siyasetçileriz, çalışacak olan bizleriz. Bizler çalışmalarımızı gün ve gün zaten yürütüyoruz. Hemşerilerimizle birlikte ondan sonra parti teşkilatımızla birlikte elhamdülillah bu seçimi de muzaffer bir şekilde Bizler atlatacağız. Adaylarımızın tamamı yerli ve milli adaylar. Adaylarımız dışarıdan transfer ettiğimiz adaylar değil. Allah şükür bu memleketin tozunu yutmuş, şamurunu görmüş, e, sokaklarında gezmiş, hangi sokakta ne var ne yok, hangi konuda ne sıkıntı var vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılar, dertlerine. Bunları çok çok iyi bilen üç tane adayımız var. Çünkü bu adaylarımız burada. Burada ikam etmiş, aileleri burada olan, bağlantıları burada olan burada işleri güçleri aileleriyle birlikte bir ömürde burada kalacak arkadaşlarımız sizlerin de desteği hemşerilerimiz de desteğiyle birlikte inşallah biz 14 Mayıs'ta birinci turda cumhurbaşkanımızı ve her üç ükkelimizle meclise göndereceğiz bizim hedefimiz bu benim sloganım bu evin içinden hal evin olmayan evin halini bilmez biz üç adayımız bey başkanımız bu evin siirtin öz evladıyız, öz çocuklarıyız. Biz memleketin bütün sorunlarını geçmişten bugüne kadar biliyoruz. Biz çözüm odaklıyız, hizmet ehliyiz, hizmet yapacağız. Biz yıkıcı insanlar değiliz. Yıkanlara halk bu hesabı soracak.